Sinemadaki ile gerçek yaşam arasındaki fark nedir? Ya da bu mekanik gülümseme ile bu dostça gülümseme arasındaki fark nedir? Anlatması zor olsa da canlı bir varlığın hareket etme şekliyle ilgili gerçekten önemli bir şey var. Biz de Pixar'daki karakterlerimizde bunu yansıtabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bu rigging denen bir aşamada yapılıyor. Ben Brian Green, Pixar'da rigging teknik yönetmeniyim. Rigging bir dijital modele animasyoncuların onu hareket ettirebilmelerini mümkün kılmak için kontroller eklenmesini içeren bir işlemdir. Canlı bir varlığın nasıl hareket ettiğine bakarsanız her hareketin vücudun diğer bölgelerinde bir tepkiye neden olduğunu görürsünüz. Mesela gülümsediğim zaman sadece dudaklarım oynamıyor, yanaklarım şişiyor, göz çevremde çizgiler oluşuyor ve çenem de duyguya eşlik etmek için daha gergin oluyor. Biz buna şekil değiştirme ve kayma diyoruz. Rigging işleminde şekil değişikliklerini yapabilmek için yüzlerce farklı çeşit aracımız var. Bunları karakterlerimizin yüzey ağlarına ekliyoruz. Aslında bunların tamamı hareketle etkilenen birçok noktanın birbiriyle ilişkisini tanımlayan matematik formüllerini temsil ediyor. Örneğin Selin'in ağzına rigging uygulamaya, döndürme işlemi yapan basit bir şekil değiştirme aracını ekleyerek başlıyorum. Bunun temelindeki matematik işlemi trigonometri. Şimdi bir de geri itme işlemi yapan bir araç ekleyeceğim. Bunun görevi bir şeyleri kabartmak veya söndürmek olacak. Bunları yanaklara ekleyip birbirine bağlıyorum ve şimdi çenesini oynattığımızda artık yanakları da Böyle daha iyi oldu ama henüz işin başındayız. Sadece Sally'nin suratında bile 500'den fazla şekil değiştirme aracı kullanılıyor. Evet, sadece suratı. Benzer bir şekilde bedeninin tamamına riging uygulayabiliriz. Dizle baldır, kuyrukla kalça bu tentakülle şu tentakül arasındaki ilişkiyi gösterecek şekil değiştirme araçlarında ekleyebiliriz. Fizyolojiyi doğru ayarladıktan sonra bir de bu karakterlerin birer film oyuncusu olduklarını hatırlamalıyız. Yani yapmaları gereken şey normal bir canavarın yapacağından daha da aşırı bir hareket olabilir. O yüzden biz de biraz uçları zorluyoruz. Onları biraz daha canlı göstermeye çalışıyoruz ki ekranda daha heyecan verici görünsünler.